Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 21 Ocak 2019 Pazartesi'nin formülü. E, toplam 18 kuponumuz var. 9-9, 2 kağıt, 2 bölüm şeklinde. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bir formülde, e, ikinci yarısında var videomuzun. Bu birinci formülümüz. Bu kontu garanti, az kazan, öz kazan. Sürekli kazan formüllerimizden bir tanesi. Pazartesi 21 Ocak için birinci e, formülümüz, videomuz. 525, 525 ve 155. maçları aldık. Burada üç ihtimalin üçünü de oynadık. Bakın 525'te 1-0 2, 525'te 1-0 2, 155 alt ve üst de oynadık arkadaşlar. 18 kuponda bir kuponunuz %100 tutuyor. Burada ben size yaklaşık 10 gan yanın cebinize veriyorum. Siz 2 tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla 5 maçtan 2 maçı beklemiş olacaksınız. Yani keyfinize bakacaksınız. Önemli olan öncelikle verdiğiniz parayı almak, sonra üstüne para kazanmak. Bizim amacımız bu. 3'ün üçlü ve ikili kombinasyonları matematik yaptık burada arkadaşlar. Şimdi burada seçeceğiniz maçlar. Bunun aynısını bir kere oynayabilirsiniz. Hiç gözünüz kapalı. Bunun aynısını 18 kupona yayın. Sadece 2 maç ekleyin. E, takip ettiğiniz takımlardan sonra keyfinize bakın arkadaşlar. E, yorum yazanlar var. E, bunu oynayıp da tutturanlar yorum yazıyorlar arkadaşlar. Daha önceki videoları izlediyseniz gün gün devam ediyoruz. Şimdi burada seçeceğimiz maçlar, bunun aynısını oynamasanız bile birbirine yakın maçlar. Bakın 525'e 2.70, 2.55, 2.30 ganyanları. Yani böyle ortada maçlar. Ganyanları birbirine yakın maçlar olacak. Ama benim tavsiyem bunun aynısını 18 kuponu oynayın. iki tane maç ekleyin. Ee, eklediğiniz maçların ganyanları e, düşük olursa verdiğiniz paranın üstüne çıkarsınız yine de. Ama yüksek olursa tutarsa daha da çok para alırsınız arkadaşlar. Hemen ispatını yapıyoruz. Bakın bu geçen hafta ben aynı sistemde size göstermek için bunu oynadım arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tuttu zaten tutmaması mümkün değil siz sadece iki maç ekleyeceksiniz arkadaşlar şimdi devam edelim 525 1 0 2 1 0 2 en üstte bakın 155 alt üst 1 Bir, birini satıra bakın arkadaşlar yukarıya 525 Yan yana yukarıdan aşağı bunlar hep birer tane kupon. Birinci kupon, ikinci kupon diye yazıyor. Yukarıda birinci satırı ben bir ok işaretiyle koydum. Birinci satıra bakın 525, 1, 1, 1. Yani 3 tane 1, 525'e birinci takıma verdik. Hemen devamında 0, 0, 0 yine 525. Altı enin beş, birinci satır devamına bakın altta yazıyor. 525, 2, 2, 2 yani 3 üç ihtimalin 3'ünde oynadık. Sonra ikinci satıra geldik yukarı tekrar çıkın iki ok işaretini görüyorsunuz solda. 523'e 1.02 dedik ya 1.02 birer tane yazıyoruz. Devamında 523'e tekrar 1.02. İkinci satır devamında altta 523'e tekrar 1.02. Üçüncü satıra geldik 155'e alt üst dedik ya ilk 9 kupona komple alt geçiyoruz bakın. Üçüncü satıra bakın yukarıya ve aşağıda devamına 155'e komple yan yana. Alt dedik. Burada yukarıdan aşağı birer kupon burası. 1-2-3-4 kupon diye yazıyor altlarında. 1K, 2K, 3K diye gördüğünüz gibi 9K yani 9 kupon. İlk 9 kuponumuz bu arkadaşlar. 155'e komple alt dedik. Şimdi devam ediyoruz. İkinci kupona ikinci kağıda geçtik. İkinci 9 kupona geçtik. Şimdi yine 21 Ocağa devam ediyoruz. İkinci 9 kupon arkadaşlar. İlk iki satır biraz önce yazdığımızdan aynı Arkadaşlar. Bakın yukarıya 525 3 tane 1. Bir. Birinci satıra bakın. 525 3 tane 0. 6'a birinci satır devamına bakın. 525 3 tane 2. Iki. 6'a'nın ikinci satıra üst kısımda ikinci satıra. 523 1 0, devam ediyor. Yine 1 0, 2 yan yana. 6'a ikinci satırda yine 1 0, 2 523. Biraz önce 155'i alt kullanmıştık. Şimdi burada 155'i üst kullanıyoruz arkadaşlar. Komple 155'e soldan sağa 9 kupona birden üst yazdık. Banko. Şimdi buraya e, abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün bu videolarımız devam edecek. Bu 21 Ocak pazartesi videosu. Zaten ispatını yaptım. Tutmaması mümkün değil. Siz buraya takip ettiğiniz maçlardan ganyanı düşük olsa bile mesela 2 tane maç yazdınız. 1.40, 1.40. 1.30, 1.30 mesela. Burada zaten 10 ganyanınız var. Çaptığınız zaman arkadaşlar eee verdiğiniz para 18 x 3 54 lira. Alacağınız para 90-100 lira civarında. Ama yüksek kan yanlı yazarsanız ilk yarı ikinci yarı özellikle yazarsanız Bu para 200 liranın üzerine Çıkar arkadaşlar ee, Önemli olan verdiğiniz parayı ilk önce almanız Şimdi diğer formülümüze geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Benim amacım şu Az kazan sürekli kazan formülü bu Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Diyorlar ki 1 aldım 3000 milyar aldım 2 aldım 500 lira aldım E tamam aldın peki soruyorum ben onlara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 Şimdi orada 120. maç 2.33, 2.30, 121. maç 2.40, 3.2.40 ve 122 üst, 124 üst dedim arkadaşlar. Şimdi buradaki iddia statistiklerine, maç istatistiklerine bakarsanız arkadaşlar bir kere maçın 0 gelme olasılığı %10. Tabii Ligler lige değişiyor bu ama arkadaşlar genelde %10, %10, %15 civarında yani 1 ya da 2 gelme şansı %80 civarlarında